Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte top sektirme challenge yapacağız. Yani ee, şöyle söylemek gerekirse bir 2-3 gündür falan video atmıyorum arkadaşlar. Yani o kadar oldu. Bundan dolayı özür diliyorum. Görüntüle zaten hani inişler var birazcık. Arkadaşlar yani bugün de buna atabildim. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Üç, iki, bir ve başladık. Ya Yapabildiğim kadar. Bayağı iyiydi yalnız. Bu elimle pek alışık değil. Bayağı iyiydi. Bu da iyiydi. değil. Bu sefer daha fazlasını yaptım. bana devam edeceğim. Evet. Gördünüz mü? Arkadaşlar şimdi yani siz belki beni böyle sektirmiş gibi yapıyor sanıyorsunuz ama top şöyle oluyor. Şöyle. Görüyor musunuz? Yani topa yerden çok yüksekten bulmuyordum. Böyle böyle yapıyorum. Böyle böyle. Bu daha daha iyiydi. En iyisi zaten. Bu da. Yani şu ana kadar En yüksek rekorum olmuş diyebilirim Topu 15-20 saniye kadar şöyle, şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle Yani bunda Evet arkadaşlar Videomuzun sonuna gelelim Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup Videolarıma like atabilirsiniz arkadaşlar Of yoruldum Evet, hepinizi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi gidiler. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın ve bay bay.